Scotkeri de şunu demiş: İzolasyon çok tehlikeli ee, ve bir yıl tek başına ev, iç, ev gibi bir ortamda bir şey geçirmiş bir sonra olarak diyor ki dışarı çıkın ve dolaşına havada diyor yani böyle bir durumda bile. Ne diyorsunuz? Harika bir nokta bence burası. Ee, aynı şeyi düşünüyorum. Yani sahip olduğumuz dünya yerine koyulamaz, taklit edilemez, ikame edilemez yegane bir şey. Ee, teknolojik imkanlar falan diyelim ki yaptık. Bir dünya daha yaptık. Bütün teknolojik imkanlarımızı kullanarak. Bir bağlam problemi aynı zamanda. Yani biz dünyanın içerisinde bir bağlamın içerisinde oturuyoruz. Bir yer işgal ediyoruz. Bizi buradan kaldırıp başka bir dünyaya koyduğun zaman bağlam değiştiği için aslında biz de değişmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz eğer kendimizi seviyorsak, kendimize saygımız varsa, kendimiz olarak kalmaya, yaşamaya, üretmeye devam etmek istiyorsak, o zaman zaten bağlamın var olmasını, bağlamın yaşamasını sağlamaya fokus olmalıyız. Başka hiçbir şey bunun kadar önemli olamaz. Ee, buradan e, isolation meselesine gelmek gerekirse, e, bence önümüzdeki gündem çok ciddi anlamda isolation gündemi. E, bir takım zorlukları var, işte hepimiz evden çalışan insanlarız. Konu ister istemez tekrardan dönüp dalışıp oraya geliyor. farkında mısınız? Yani hani çünkü evden çalışmak bir çeşit sosyal izolasyon bence. Yaklaşık işte bir senedir tecrübe ediyorum. Ee, ve hani çayımı alırken e, mutfakta görevli ablayla nasılsın, çocuk nasıl, ne yaptı diye soramamak bile aslında bir kayıp hayatımızda. Ve biz bu kaybın yerine bir şey koymaya çalışıyoruz. Mesela Ozan'la biz birlikte çalıştığımız için ee, bunu gerçekleştirebiliyoruz. O zaman her ne kadar Londra'da yaşıyor, ben İstanbul'da yaşıyor olsam da biz haftada bir defa düzenli toplanmaya çalışıyoruz mesela. Dolayısıyla işte Zoom'da dahil olmak üzere bu teknolojiyi çok sık bir şekilde kullanıyoruz. Bu arada küçük ee, rahatsız, her gün Öğren projesinde e, şey yapıyoruz Barış'la. Bir kısmında işbirliği yapıyoruz. Product e, dolayısıyla <gülüyor> Şuraya bir yere logo falan koy şöyle. <gülüyor> o kadar yeter. <gülüyor> Ee, yani dolayısıyla bu izol yani mesela başladığı gün bu haftanın başında Pazartesi günü bir arkadaşımdan bana şey daveti geldi Akşamleyin e online rakı masası kuruyoruz daveti hakikaten bu e isolation durumuna aşırı hızlı bir tepki ürettik Çünkü aslında araçlar elimizin altındaydı farklı amaçlarla bir süredir tecrübe ediyorduk ve nereye fit edeceğini çok net bir şekilde gördük ve Hemen hamle yaptık. Ya çok korkunç rakı... değil mi peki Barış ya? Bana çok korkunç geliyor yani. Keyip, çok distopik geliyor. E, Skarpe'den rakı içmek yani. Yani ne yapacaksın? Yani elde başka bir seçenek olmadığı zaman Ne şey yapacaksın? E... En iyi seçeneği kullanıyorsun. Hayır ben öyle düşünmüyorum. Yani mesela her, her medyanın, her medy aracı şeyinin yaratmış olduğu etkileşim türleri var. Yani rakı içmenin ortamı var. Veya e, işte ne bileyim bira içmenin online olarak da işte yan tarafta Discord'unu açarsın işte Twitch'ine girersin oyun oynarsın headset'ini takarsın yani buranın etkileşim yöntemi biraz o değil mi aslında? O daha gerçekçi değil mi? Arkadaşlarınla ne bileyim Civilization oynamak, Counter oynamak, işte Age of Empires oynamak falan ya da daha yeni oyunları oynamak. Bu değil mi aslında buranın etkileşim şekli? Hani şey Yani Nasıl öyle bir analoji kurarım diye, nasıl iyi bir analoji, analoji kurarım diye düşünüyorum hani insanın köpekle kurduğu ilişki mesela muhtemelen önce bir işte ne bileyim sevdiği bir canlı olarak başladı. Ama ondan sonra baktı ki soğuğa çok dayanıklılar. mesela haskiler, e bunu kızağın önüne bağladığın zaman beni bir yerden bir yere götürüyor. Hani. Evet Twitch'le başladı buradaki etkileşim biçimi. Ama bugün başka aspetlerini keşfediyorsak ve oralara doğru genişlemesini sağlıyorsak o zaman bunda yadırganacak bir şey yok. Bence bu okey. Ha tam bir rakı masası muhabbeti miydi? Değildi. Yani hani evet bir yerlere eksikti. Ama hiç yokken yerine koyabildiğimiz, ikame edebildiğimiz ve izolasyon altında geçirdiğimiz günleri ...bir şekilde daha çekilir, bir şekilde daha yapı, yaşanır kılan şeydi diyeyim. Ya bana işte şey geliyor yani... ...daha üzücü geliyor, daha... ...ezik demek istemiyorum çünkü demek istediğim şey o değil ama... ...böyle şey geliyor yani yersiz geliyor... ...ya aç şeyini, oyununu oyna, yanında sen içmek istiyorsan rakını gene iç ama... Rakı ortamının belirli, spesifik şeyleri var. Ne yaparsın? İşte kadeh dokuşturursun, meze yersin, muhabbet edersin, aynı masada oturursun falan. Yani onu başka bir ortamda simüle etmeye çalışıp edememek ve orada bir kendini kandırmak gibi geliyor bana. Çünkü orası bir rakı masası tabii ki değil. Orada sen video call yapıyorsun karşı tarafla. Aynı şeyleri bile yemiyorsun. Aynı lezzeti paylaşmıyorsun. Aynı kokuyu almıyorsun. O yüzden onu ...ikame etmeye çalışmanın anlamını, ikame etmeye çalışmayı fuzuli buluyorum. Onun yerine bu araçta, yani rakım masasında aynı anda dört arkadaşın... ...multimedya, online bir oyun deneyimi paylaşamazsın. Onu da burada yap. E buradaysan onu yap. O da güzel bir sosyalleşme şekli olabilir. Birazcık daha geri git yani. Rakının veya işte başka bir yüz yüze buluşma ortamının insan beyninde tetiklediği şeyler neyse... Dopamin olabilir, sohbet olabilir, odak olabilir. Onlara giden bu mecraya uygun daha başka ve daha gerçek şeyler olamaz mı? Noktasındayım. Bence öyle biraz. Ya ya şey bir göreceğiz. şey söyleyebilir miyim? Çünkü çok güzel bir analoji ar arıyorum dedin. Sanırım hoşlanmadın köpek örneğinden. Sanırım bir şey buldum. Çok bayılmadım Hatta evet. Ki kitap okumak, bir de e-book var şu anda. Şimdi kitap okuyan, kitap aşığı insanlar, kitap dediğin ele alınır, kitap dediğinin sayfası kokar, kitap dediğinin sayfasının rengi değişir, çevirirsin diye bunu dallandırabilir. Mesela sen meyhaneye yaptın bunu. Ama elinde sonunda e-book okumak da bir kitap okuma biçimidir. E, arasında fark vardır. Gerçek kitap okumakla e-book okumak tamamen aynı değildir ama okuma işlevini sağlama başım, bakımından yüzde yüz okuma işlemini sana hani verir. E-meyhaneyle meyhane arasındaki farklı sanırım bu. Arkadaşların, hani biz sohbet ediyoruz şu anda. Hani bu gerçek bir sohbet mi diye de düşünebiliriz. Sonuçta bu sonuçta dijital bir sohbet. Hani ben sana dokunamıyorum, el şakası yapamıyorum. Hani e, sen kollarımı göremiyorsun, isteme, istemediğim sürece falan. Hani vücut... Aynı odada olmak değil. Aynı odada yapılan bir sohbet değil. Ama yine bir sohbet türü. E tamam. E, aynı odada yapılan bir içme içimi değil ama yine bir içme biçimi. Olur. Onda okay. Evet. Ee, yani ama limit var. Evet. E, hadi gel e, bir, Skype üzerinden, Zoom üzerinden muhabbet edelim. Ederken de içkimizi de içelim. Yemeğimizi de yiyelim. Kahvemizi de içelim. Bence okay. Ama işte e-meyhane konseptinin olmayacağını söylemeye çalışıyorum. Başka yani sadece Not netleştirmek okay. açısından sebebi de şu. Ben mesela e-kitap konusunda birazcık saçma bulmaya başladım. Yani çünkü bence geçici bir dönem. Bence kitabı yani okursun tamam ama bu kadar büyümesine gerek olan bir endüstri olmadığını birazcık söyle Biraz provokatif bir noktadan yaklaşıyorum ama aslında doğal akışına bıraktığın zaman şu cihazdan bir insanın bir kitabı tüketme yöntemi sesli kitap olarak tüketmek bence. Herkes sesli kitaptan aynı hazı almıyor ve rahat bulmuyor anlıyorum ama daha doğalı o, daha... E, rezistansız ve friksiyonsuz olanı buradan, bunu sesli kitap olarak dinlemek zaten. Buradan okumaya çalışmak yerine. Ya Onun gibi her var? mecranın kendisine en iyi oturan kullanım keyizleri var demeye çalışıyorum aslında. Bu mecranın daha iyi kullanım keyizleri var. Birlikte meyhane ortamı yaratmaya çalışmak o bence en sonunda. <gülüyor> Bilmiyorum. Ama ben şey, birlikte bir, içmek... Bir çok, şey demeye çalışıyordum. Birlikte içmekle sosyal bir aktivite ve yapmak istiyorsan hani buna meyhane denmesine, hoşlanmıyorsan e-meyhane denmesine ee, yani o senin bileceğin bir şey tabii ki. Ama insanlar bir arada gelip e, kamera karşısında içki içelim birlikte çünkü yapacak başka aktivite yok ya da bu aktiviteyi yapmak istiyorum dedikleri zaman e, hani bilmiyorum. Bu arada e-kitap derken ben Telefondan okumaktan değil, Kindle gibi yani digital paper denilen, gerçekten de kağıt gibi duran mecralardan bahsediyordum. Peki bu konuyla alakalı bir şey soracağım size. Şey konusu ne düşünüyorsunuz? Kitap dediğin eline alınır, sayfası koklanır, fetişine ne diyorsunuz? O bir fetiş mi sizce? Bazı insanların. Ya da mesela şey, kaç kitap okudun? İşte ortalama başarılı bir CEO senede günde 40 kitap okumuştur falan. Hani o tarz ne diyorsunuz? Ama ikincisini çok gülünç buluyorum. Yani... Gerçekten çok gülünç buluyorum. O kitapları... ...Ozan'la da bunu daha önce konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hani çok çok okuyup... ...ama hiçbir şey anlamayan bir sürü insan tanıyoruz yani. Eee, dolayısıyla Hayır, burada mesele... şey mesela da, diye... sormak istedim Barış, pardon söyleyeceğimi unutma. Kitap okuma konusunun fetişleştirilmesi diyeyim. Kesinlikle. Siz, diye bir şey var mı sizce? Bence kesinlikle her şeyin fetişleştirilmesi gerekiyor. Yani... ...hayatla ilişki kurma biçiminin ateşit bir şey olması gerekiyor. Çünkü bu böyle hani o an yaptığın şeyden aldığın hazzı maksimize etmekle alakalı bir şey. Ben ilişki kurduğum şeylerle ilişkiyi mümkün olduğunca kişiselleştirmek, özelleştirmek... ...ve onun böyle hani balını emmek mümkün olduğunca ondan bir şey elde etmek peşinde koşuyorum. Bana bu zevk veriyor. Mesela arkadaşlarımla tartışmalarımızdan bir tanesi plak meselesidir. Evet CD daha kaliteli. Doğru, yani bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Ama ben elime özellikle de kullanılmış bir pick aldığım zaman, plağı aldığım zaman, işte önünü arkasını çevirip, paketini, kabına baktığım zaman, içinden çıkarttığım zaman, çiziğine, yani Aklımda bir sürü senaryo dolaşıyor. İşte bunu muhtemelen daha önce Yunanistan'da birisi dinledi, bundan 30 yıl önce falan gibi başlayan, böyle romantize ettiğim, ama bu süreçten bizatihi zaten keyif aldığım bir süreç başlıyor benim için. Yoksa daha kaliteli müziğe ulaşmak istesem, evet, daha kalitesini, kalitesini bulmak mümkün. Bence kitap konusunda da öyle. Ben mesela e okumayı aynı zamanda sesle kombin ederek deneyimlemeyi tercih ediyorum. Özellikle de İngilizce okurken bu benim için çok daha faydalı oluyor diye düşünüyorum. Bir taraftan dinliyorum, bir taraftan da önümdeki kitaba takip ediyorum. Ee, ama tabii ki bir kitapla kurduğum ilişki, e, onu rafıma koyduğum zaman, oradan tekrardan aldığım zaman altında nereyi çizmişim, yanına ne, ne not almışım bunlara bakmak zaman zaman yaptığım bir şey. Yani raftan kitabı alıp bunun üstünde ben ne not almışım diye çevirip baktığım... İşte önümde nereden, hangi tarihte aldığını aldığımı not ettiğim kitapların işte mazisini hatırlamayı seviyorum. Ama benim yoğurt yiyişim tabii herkesin başka şeyleri var yani. O konuda ben biraz farklı düşünüyorum. Senin kadar strict bakmıyorum. Söylediğin şeyi çok iyi anlıyorum ama. Mesela bu iş daha sonradan şeye falan varıyor. Mesela bizden önceki jenerasyon bize şeyler, biz değil de hatta bizim atıyorum çocuklarımız olsa muhtemelen bunlar bir buçuk yaşından itibaren ellerinde bir tane tabletle, arkadaşlarınınla internet üzerinden sosyalleşerek büyüyecekler. Ve biz bu çocuklara şey falan dersek absürt olabilir. Ya işte biz zamanında sokaklarda e, futbol oynayarak büyüdük, insanlarla birebir sosyalleşiyorduk mahallemizde falan. E, bu çocuklar bundan miss ediyor. Gerçekten miss ediyor mu? Ya da işte bunlar e, hardcopy kitap okumuyor, onun yerine e, YouTube videosu, YouTube videosu ıı, izliyorlar. Ya da işte üniversiteye gitmiyor bu jenerasyon. Onun yerine internetten ıı, e-üniversiteye gidiyorlar gibi. Mesela bunlar hakikaten miss out mu? Yoksa farklı, aynı, ıı, tecrübenin farklı versiyonu mu? Konusu. Bence aynı versiyonu değil. Ee, kesinlikle bir şeyler kaçırıyorlar. Bazı şeylerden geri kalıyorlar, miss out ediyorlar. Ama zamanlamayı tersine çevir. Yani dünyada zaman geriye doğru akıyor olsun. Ve gittikçe böyle dijitalden başlayıp dijitalin azaldığı bir dünyada olsun. Yani biz onlardan sonraki jenerasyon olalım. Onlar tabletle büyümüş olsun. Biz sokakta büyüyerek bir şey olmuş olalım. Aynı soru gene doğru. Biz tabletle büyümeyerek bir şeylerden mahrum kaldık mı? Evet kaldık yani. Kesinlikle aynen. Hani? Ama sizce tabletle büyümüş olsaydık ve sokakta hiç koşturmamış olsaydık daha büyük bir şeyden mahrum kalmış olmaz mıydık? Onu, onu hiç bilemezsin. Bilmiyorum. Onu evet ya da hayır demek imkansız. Ama sadece. bu insanlığın düşündüğünüz zaman milyarlarca yıllık e, evrimi sonucunda biz insanlık olarak sosyal, ya yani insan dediğin şey sosyal bir yaratık. Ve de sosyalliğin içerisinde koku bile var. Yani sen birisinin yanında otururken onun sinirlendiğini hani bazen ...görmeden fark ediyorsun. Hani bu tip şeyler, bir tane tablet içerisinden ki zaten başka araştırmalar var. Bebeklerin televizyondan öğrenemediği ile ilgili, bebeklerin televizyonun hoparlörlerinden çıkan sesin insan sesi olduğunu düşünmediği... ...yani başka bir yabancı dili, gerçek bir konuşan insanın yanındaysa bir bebek yavaş yavaş o, o dili algılamaya başladı. Fakat televizyon, yanında televizyon açık bırakırsan, radyoyu açık bırakırsan hiçbir şekilde öğrenmediği ile ilgili araştırmalar var. Doğru mu? ekleyince insan bebeğini 2 yaşında tablet verip hani hiç sosyalleştirmezse nasıl bir jenerasyon olacak 50 sene sonra? Hani sosyopatların da bildiğim Hani an, an, siz bu, de bu soru sanırım. güzel bir soru bu soruya izninle ben de bir şey ekleyeyim ondan sonra devam edelim oradan ee, şimdi şu dönem e, bir baby boom bebek patlaması olacak mı bu dönemin 9 ay sonrasında diyorlar ee, cevabı evet tabi ki bunun yani hani çok şey yapmaya gerek yok birazcık tarihe bakan görür yani ama bu sefer bence ikinci... doktor özde icazet vermiş zaten buna ha, şey, bağışıklık sistemine iyi geliyor mu demiş ne demiş Tabii Doktor Öz. Mümkün olduğunca arkadaşlar demiş. Peki sağ olsun. Çok dikkat alıyoruz kendisini. En az üç. En az üç. Peki. Ya ben başka... Bunu, bunun yanında bu baby boom'un yanında bir de content boom olacağını düşünüyorum. Çünkü üretken enerji var. Dışarı çıkamıyor insanlar. Daha çok buraya daraldılar. Biz bile şu anda bir içerik üretiyoruz. Normal üretmezdik bu içeriyi belki. Belki iki tane üretecekken 10 tane üreteceğiz şu anda. Herkes bunu yapmaya başlayacak. Öte, diğer taraftan inanılmaz tüketim talebi artıyor. Netflix'inden bilmem nesine. Yani baby boom, content boom konularının da ışığında biraz düşündüğümüz zaman Halil'in de sorusunu düşünürsek kafanın bir köşesinde. Ne diyorsunuz? 6 aydır bize bunu yapmayı öneriyorsun. Biz bu hafta yapabildik ilk defa. Ve ben bu hafta bunu 3 başka grupla da yapabildim. Tabii ki bir fark var. yani Tabii ki bir şeyi fark ettirdi bu durum. Ee, kesinlikle hani ilk bölümde de söylediğim gibi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ee, content konusu da buna dahil. Content konusu gerçi daha önce başlamıştı aslında. yani Bir content zaten bir süredir vardı piyasada, devam ediyordu. Ama bu dönemin üzerinde çabuklaştırıcı etkisi olduğu da olacağı da kesin gibi gözüküyor. Ben şu anda olur olmaz bir sürü insanın Instagram'da gece herkes de sözleşmiş gibi 20'de 21'de başlıyor arkadaş yani hani hiçbir kimsenin 16'da bir şey izlemeye e, hevesi yok bilmiyorum. E, prime Time işte mesela çok garip eskinin kodlarıyla hareket ediyorlar hala 20-21'i hedefliyorlar. Prime Time diye onu biliyorlar çünkü. Çünkü televizyonda oydu. Halbuki belki şimdi o değil. Belki şimdi 16'da daha çok insan izleyecek. Yani Kaldı ki hani bununla ilgili istatistikler vesaire de var. Sosyal medyada neyin ne zaman daha çok tıklandığı, ne çok, daha çok bakıldığı. Ben hiç 20-21 hatırlamıyorum çünkü o televizyonun zamanı. Kim söyledi mesela tüketici davranışının bu dönemde televizyondan sosyal medyaya bu şekilde o saat aralığında kayacağını? Hiç kimse söylemedi. Ko Kültürel kodlar söyledi. Varsayım aslına bakarsan. Yani bu varsayımın gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Belki 18'de yapsak daha çok insan izleyecek. Baksak bilmiyoruz. Çünkü... Da, çok ilginç bir şey söylüyorsun. Ben çok girmeyeyim bu araya ama neyse. Bunu ben not ediyorum. Ee, devam edin siz. Bunu sonra söyleyeceğim. Ee, çok çok şey konuşuldu. Bir sürü şey var aklımda ama hani söyleyecek bir şey olan varsa devam etsin. Ben şu anda şey yapamadım. Ben bir şey söylemek istiyorum. Content boom hakkında. Ben Content boom'un çok da işimize yarayan bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü önemli olan içerik ve sayı arttığı zaman güzel içerik sayısı da artıyor tabii ki. Ama ne yazık ki kötü içerik sayısı, güzel içerik, önemli içerik, kaliteli içerik sayısından çok daha hızlı artıyor. Kısacası bir odayı daha fazla bokla dolduruyoruz, affedersiniz, içinden güzel şeyleri seçmek daha da zor oluyor yani. Hani Mesela kitap sayısı kitap hakkında da böyle oldu. Yani kitaplar bilmiyorum ben çok hani belki bir tane literatür konusunda çalışan birine ihtiyacımız var ama sanki eski kitaplar daha kaliteliydi de şu anda günümüzde bütün basılan kitapları düşündüğümüz zaman yani o kadar kalitesi düşük kitap var ki. Yani range o kadar açıldı ki. Ve de o range'in e, tail end'i o kadar uzun ki. Hani ne kadar shitty olabileceği konusunda. E, content boom'da da sanki o distribution eğrisinin tail end'i çok uzuyor. Gibi geliyor. Ve korkuyorum bundan yani. İnternet üzerinde de hani insanlar okuyorlar ...ediyorlar, okudukları kaynakların nereden geldiğini bilmiyorlar... ...gerçekten bir tane uzman tarafından mı yazılmış buna bakmıyorlar. Ee, o zaman daha fazla kontent bir işe yaramıyor aslında. Dezenformasyon dışında bir, bir şey katmıyor sisteme. Ya Orada bu kaçınılmaz ama. Yani bu zaten böyle olabilirdi ancak ve böyle oldu. Ee, bu şey gibi... Google çıktı, Wikipedia çıktı vesaire. Öyle, evet, bir saniye. Artık... Şu araya şeyi sıkıştıracağım sadece. Şu görmüş olduğunuz sayfa şu anda dünyada canlı iyi. olarak yapılan şeyler. Update'ler. Yani evet. e, bu sene mesela 597 bin yeni kitap yayınlanmış. 600 bin yeni kitap bir yılda. Yani e, hepsini buradan görebiliyorsunuz işte e, Google search'ünden bilmem nesine falan. Çünkü maliyeti çok düşük. Yeni kitap e, üretiyor olmanın. Parantezi kapattım devam et Doruş. Ee, evet neredeyse yok yani benim, benim kitabım var mesela Maliyet yok çünkü e-book. Arada bir bana e, yılda bir daha doğrusu bir 10 lira 12 lira falan bir şey gönderiyorlar o kadar satıyor ne yapsın zavallı işte e, başka yerlerde de bakıyorum oradan birisi almış mesela olduğu gibi yayınlamış yayınlasın yani hiç bunlarla uğraşacak bir dünya değil bence bu e, ama yani content çokluğu ...ve içerik bokluğu diye tarif edebileceğimiz şey zaten elimizdeydi, avucumuzdaydı. Bence bu aralık e, bu anlamda bir düzelmeye doğru bile götürebilir bizi. Çünkü sizin gibi, bizim gibi insanlar... ...aslına bakarsanız daha önce gündelik hayatın şeyi içerisinde bunu yapmıyordu... ...buraya elini sokmuyordu, bununla uğraşmıyordu ya da vakit bulamıyordu falan... ...ama şimdi buradayız, şu anda yapmaya çalışıyoruz. Ve bizim gibi yapmaya çalışan bizim gibi bir sürü başka insanda olacak büyük ihtimalle. Dolayısıyla ortalık işte e, kim daha acı bilmem ne yiyecek challenge'ından ya da işte Coca-Cola'nın içine kim daha fazla e, mentos atacak challenge'ından falan başka bir yere doğru umuyorum ki gidecek. E, yani bazı şeyler konusunda umutsuz ve karamsar bir tablo çizmekle birlikte ben insanlıktan umudumu kesmediğim için aslında bakarsanız onunla ilgili hala umutluyum. Yani evrenden, dünyadan, dünyanın kendini yenileyebilme, iyileştirebilme kapasitesinden, insanın doğruya yönelebilme becerisinden, umudumu kesmediğim için bir takım konularda hala içeriğin içerisinden yenisini seçmemiz gerekecek. Şu olmadı değil mi? Hani Wikipedia ortaya çıktığında, Google ortaya çıktığında bütün dünyanın en büyük kütüphaneleri dijitalleşip bütün bilgiyi ee, interneti yüklediklerinde birden insanlar büyük bir aydınlanmayla e, şavha kalkmadılar yani. Hı hı. Bu böyle olmadı. Ee, ama bu bir şeyi değiştirdi mi? Evet bir şeyi değiştirdi. Ben bugün oturduğum yerden hiç kütüphaneye gitmeden tez yazabilirim mesela. Doktora tezi yazabilirim. Bunu hepimiz yapabiliriz. Ya da işte birazcık çabayla evde ihtiyacımız olan herhangi bir şeyi YouTube'dan video izleyerek üretebiliriz. Çok fazla. O yüzden bir daha eder. çok birazcık da o yüzden daha çok kitap yazılıyor ve içerik çıkartılıyor çünkü gerçekten yani 70 saat olan 100 saat olan herkes bir online araştırma ile birkaç kavramı bir araya getirerek bir şeyler çıkartabiliyor yani. Bu kötü ben bunu kötü bir şey olarak görmüyorum burada. Bence iyi. Yani e, ne hani o, o işte odayı ne kadar çöple dolduruyoruz onun içerisinden ne kadar e, işte çöp çöp arttıkça içerisinden ...iyi şeyi bulmakta zorlaşıyor, argümanını satın almıyorum. Bence ne kadar çok bürüt olarak üretim yapılırsa... ...onun içerisinden daha kaliteli içerik çıkma oranı artıyor. Hatta bunu biz, benim kişisel düşüncem de değil. Bununla ilgili ciddi araştırmalar da var. Yani Adam Grant'in Originals diye bir kitabı var. Biz çok vakti zamanında başka bağlamlarda da bahsettik. Birçok birçok örnekte, yani bir uçta... Bilim adamını koyuyor, bir uçta müzisyeni koyuyor, bir uca Beethoven'ı koyuyor, bir uca başkasını koyuyor. Ne kadar çok eser üretirsen, ne kadar çok üretim yaparsan kişisel olarak da iyi bir şey. Aralarından böyle pıstar bir şey çıkma ihtimalini o kadar çok arttırıyorsun. O yüzden tamam kaliteyi arttırmaya çalış ama nicelik de arttırabilirsin. Çünkü oradaki seçimi günün sonunda aslında insanlar yapmıyor. Önemli olan şey ne? İyi filtreler var mı? Kaliteli filtreler var mı? Bence en büyük konu o. Yani biz içerik üretelim, gerçekten herkes üretsin. Sonra YouTube onu e, insanların ilk bir dakikasının izleme angajmanına göre filtreleyip tepeye çıkartıyorsa başka bir içerik dünyasına insanlar bakıyor. E, videonun sonunda bu videoyu ne kadar öğretici buldunuz diye bir soru sorsa, ona almış olduğu cevaplar üzerinden videoları insanların önüne çıkartıyor olsa bambaşka bir content landscape'e, içerik arazisine bakıyor oluyoruz. Orada yalnız um, insanların vasat kontenti upvote edebilme ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Upvote ediyorsa vasat değil ama işte o insan için. İşte ama insanların vasat olduğunu ama unutmamak öyle. lazım. Ama yeah. öyle Nasıl anlamadık? İnsanlar tekrar. yanlış yapabiliyor, insanlar İns vasat. İnsanların kendisinin vasat olduğunu unutmamak. Yani vasat dedimse, um, atıyorum mesela um, TikTok diye bir app var ya, <gülüyor> um, burada korkunç bir konten üretiliyor şu anda. Yani i̇nanılır Hı. gibi değil yani. Ve sadece teenage grubu değil. Senin söylediğin o gün böyle bir e, 40-50 yaş grubu... Şu o istatistiği. Şu anda 45-60 şey. yaş arasında ve 60-80 yaş arasındaki yaş grubundaki insan sayısı... TikTok'ta, Instagram'dakinden daha fazla. Parantezi kapattım. Bu, Bu mesela TikTok gibi bir şey, um, content boomda kaliteli contente bir katalizör mü yoksa bir detractor mı? Gibi bir soru var yani ortada. Yani o aslında bir şey kontribüt ediyor mu? TikTok'ta bir şeyin... E, bir şey unutmamak lazım. Bir de, de content formlar, farmlar var. Yani cidden YouTube ve TikTok için content basıyor adamlar. Ve de tek amaçları algoritmadan para kazanmak. E, filtreden bahsediyordun. Peki bu filtreyi yapan kim? Algoritmayı yapan kim? YouTube. Peki bu TikTok e, video farmlar... YouTube'un tam para alıyorlarsa, aslında YouTube'da e, reklam yayıncılarından para alıyor. YouTube yaklaşık olarak yüzde 45'ini kazanıyormuş. Sanırım yüzde 55'ini dağıtıyormuş. Öyle bir rakam duydum gibi bir şey Bu da demek oluyor ki, shitty content yaratıp, milyonlarca view alıyorsan, algoritma bunu beğeniyorsa, insanlar da bunu izliyorsa, e, YouTube'da happy, content creator'da happy, en sonunda hani bu filtreyi değiştirmek, filtreyi güzelleştirmenin bir amacı yok. Çünkü olay engage, maximizing the engagement of the user şeklinde bir Ya orada çok yani. tehlikeli bir şey var. Bence hani e, kendi kültürel merke yani sosyolojide etnosentrizm denilen kendi doğrularımızın evrensel doğru olmadığını hep hatırlamalıyız. Bir grup insan için çalışıyorsa biz kimiz ki? aslında kötü içerik değilim. Belki gerçekten... Aa, bizim... Ama orada gerçekten bir şeyden bahsediyordum. Çünkü insanlar e, içeriğin yanlış mesela Five Minutes Crafts diye bir tane kanal var YouTube YouTube kanalı var. Adamların yaptıklarının kaç, yüzde kaçının bilmiyorum. Doğruluk garantisi yok. Mesela adam diyor ki e, şeyin kahve magının içerisine süt koy Kakao koy, şeker koy, bilmem ne koy. Karıştır, mikrodalgaya koy. 60 saniye sonra, browning hazır. Yalan. Yaptım olmadı. Ben yaptım olmadı değil. Bir tane adam, bunların bütün videolarını, hani bulabildiklerini, kekle ilgili olanlarını, hani bakın burada şunu unuttu. E daha sonra zaten köşe yazıları da varmış. Yani artıklar çıkmış üzerine. E son gösterilen ürünle, ürünü yapmak için gösterilen adımlar arasında bir bağlantı olmak zorunda değil. Son ürün, başka bir ürün olabilir. Ne garip ya. Mes e çok böyle garip. bir hani content creator'ın content'inin hani insanlar beğense bile bir önemi var mı? Böyle in the grand scheme of things. Var. Bence. Ama tabii bu başka bir tartışma. Bence bunu köşeye bırakalım şimdilik. Tamam var mı ekleyeceğim bir şey geçmeden önce? Um, tam şey diyecektim. Sufi yemek yaptı benim. Haftan kaçmam gerekebilir diyecektim. <gülüyor> şey mi yaptınız? Zambi... Craft'la mı yaptınız? Valla gösterebilirim. <gülüyor> Ama şimdi kaydediliyor. Yok bence göster ne olacak? Göster göster. <gülüyor> Kay kaydımıza eğlence gelsin. Ay, Ay, çok güzel görünüyormuş. Yeşillikli falan <gülüyor> makarnalı bir şey. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun. Temiz. Kuru domates. Kuru domates ve berlaft diye böyle bir taze sarımsak gibi bir şey var, bir bitki. Bizim buradaki ormanlarda dolu, ormanları tutlayıp... Öyle wild wild garlic falan mı diyorlar ona? Aa çok ilginç. Şey gibi, evet. e, Türk sarımsağı gibi bağışıklığı iyi geliyor mu? Türk sarımsağının bağışıklığı iyi hangi ya, bilimsel rapor ileri sürüyor? Mehmet Daha yok ama gelir gerçekten. büyük tartışma yaşadık ya yani markete gidiyorum annemin markete gitmesini engellemek için ee, ve sarımsak almamı söylüyor ama alırken e, Çin sarımsağı olup olmadığını sormamı tembihliyor. Yani <gülüyor> gerçekten ben bu, bu şeyi an, hani nereden bileyim yani. Adam Olmadı mı olmamalı. Sarımsağı? Mı? Çin, sarımsağı. olmamalı. Çin sarımsağı olmamalı. Çin sarımsağı olmamalı. Çin sarımsağı diye bir şey mi var bir kere hani öyle bir bilgi yok bende. Ee, dahası oradaki adam bana onun ne sarımsağı olmamı, olmasını istiyorsam o cevabı verecek. Yani bunu hepimiz bilmiyor muyuz? Tabii ki canım. yani Şüphesiz. Küçük Bağlam Bağlamadan, araya gitmeden önce şeyi söylemek istiyorum. Ee, az önce konuştuğumuz bu meselelerin hepsi dönüp dolaşıp e, birlikte yaşadığımız e, toplumları oluşturan parçanın olağanüstü e, vasatlığından kaynaklanıyor. Bütün problemler ister istemez buraya bağlanıyor. Bu bir günde olmadı. Sistem çok uzun zamandır bu ortalama korkunç vasatlığı yaratmak üzerinde çalışıyor. konu da belki diğer konuların hepsine göre çok çok daha başarılı oldu. Ve bugün yapmaya çalıştığımız her şeyin önündeki en büyük engel de bu ortalama vasatlık. Bunun üstesinden Nasıl geliriz? İşte böyle kendi e, karınca kararınca ateşe e, çay kaşığıyla e, su taşıyarak e, ama hani bu çabadan da geri durmamız mümkün değil. Maksimize etmenin yollarını konuşmak bambaşka bir e, programın konusu olur büyük ihtimalle ama bence konuşmaya en değer topiklerden bir tanesi de bu kesinlikle. Ya Bence şu anda konuşmaya vaktimiz var. E, şu, şu saniye için söylemiyorum, yani bu dönem için söylüyorum. Konuşmanın bize kişisel faydası var, böyle çok insan bizi dinlesin niyetiyle yaptığımız bir şey değil ya yani zaten konuştuk. Bir beş kişi daha bu diyaloğun içerisine izleyici olarak katılırsa bence amacına yani kaydetme ve yayınlama tarafı amacına ulaşmıştır. Çünkü bir yandan da insanlar için bir şeyleri sohbet etme imkanı ve artık daha dijital bir şekilde bunu yapmak lazım. E, ...zamanımız var. Bizim için faydalı olacak. daha çok konuşmaya devam edelim bence bundan sonraki dönemde. E, şöyle küçük birkaç tane şey söyleyeceğim Barış, ondan sonra da bence hep birlikte bitirelim bugünkü şeyi, e, bu, bu sohbeti de. E, bir tanesi şu, ne kadar formatlı ve nasıl bir şekilde gideceğimiz noktasında... ...biraz böyle farklı uçlara gittik geldik yani hani ne kadar işte e, haber baka, üzerinden bakalım, sohbet mi yapalım, açık uçlu mu olsun vesaire diye... Şimdi bunlarla ilgili ben tekrar böyle bir düşüncem üzerine hangisi hem bizim için en daha anlamlı ve verimli ve daha keyifli hem de izlenme değeri olarak da var mı ama ilki daha %70 ilki olacak yani bizim için olan faydası olacak. İkincisi not aldığım ve belki konuşuruz diye düşündüğüm ama konuşmadığım konular şunlar bunları ileriki seferlerde konuşabiliriz bir tanesi. Ee, interneti, sadece konu başlıklarını söyleyeceğim. Hani böyle kafanızda dönsün önümüzdeki bir iki günde. Bununla ilgili ilginç bir şey gelirse zihinsel olarak not edersiniz ve bir sonraki şeyde konuşabiliriz. Ee, i̇nterneti dikkatli kullanmak ve datayı dikkatli tüketmekle ilgili bir hassasiyet göstermemiz gerekir mi? Yani e, özetle izlemediğim full HD bir streamin ve YouTube videosunun ben ona bakmazken sadece müziği için arkadan akmasına okey olmalı mıyım? Yoksa onu kapatıp oradan sadece müzik dosyası açmak bir sosyal sorumluluk türü mü böyle bir dönem içerisinde? Abi ee, orada bir şey hemen bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ee, komik. Bir, Benim kaçmam e... gerekiyor maalesef. Tamam tamam. Ben ee, şey yaparım, Sophie kapatırım burada. Sohbetimizi bekliyor. Haber verirsiniz. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Afiyet Görüşürüz. olsun. Bay bay. Abi orada komik bir e, istatistik var. İnternet trafiğinin yüzde video ya, toplamda. O videonun da yarısı e, porno. Yani i̇nsanların aslında biraz az as porno izlemesi ya da pornoyu video yerine e, imajlardan e, şimdi görmesi olayı zaten çözüyor. Yani Netflix'inin Ya da e, daha çok sevinçli şey game, <gülüyor> Netflix'in gamer'la kavga etmesine gerek yok yani. Pornoculara kızsınlar diyorsun. <gülüyor> evet abi porno bir de şimdi hani HD'si var bu işin bilmem nesi var falan. HD'si var. yasaklansın mesela. Ya falan. HD'si yasaklansın çünkü gerçeğiyle ilgili oranı düşürüyor. Muhtemelen. Ama gerçi porno da izlenmesi <gülüyor> lazım. O da sağlık. İzlenmeyince de böyle tövbe estağfurullah şeyler artıyor. Ee, Global böyle istatistikler mi? var mı acaba? Merak ediyorum. Bir gün e, şunu da yapabiliriz. Yani biraz mesela data driven konuşmakla bir, bir tabloya bakıp o tabloyu birlikte yorumlama şeyinden ben bayağı keyif alıyorum. Belki ilginç bulduğumuz istatistikleri falan yakalayıp toparlayıp biraz onlara bakıp onları tartışacağımız bir şey de yapabiliriz. Espor yükselir mi? Diğer konu başlıklarından bir tanesi. E, ...tartışmaya ileriki noktalarda açabileceğimiz şey. E, kısaca bahsettik, çok detayına girmedik ama 65 yaş plus... E, ...65 yaşından daha fazla olanların için sokağa çıkma yasağı adil mi? Diğerlerine böyle bir yasak yok iken. E, çünkü günün sonunda en riskli grup kendileri diyoruz ama... ...hani bu tekrar şeye geliyor yani uyuşturucu kullanımında olduğu gibi... ...başkasına zarar bir şey, veren bir şeyden dolayı toplumun bana bir yasak koymasını anlayabiliyorum. Ama kendi zarar göreceğim bir şeyden dolayı yasak koyma dediği zaman hep orada insanın özgür hak ve iradesiyle ilgili karışık bir e, alana girmeye başlıyor bence. E, yanlış bilgi yayılımını e, engelleme stratejileri ne olabilir? Yani acaba e, bununla ilgili spesifik önerilerde bulunabilir miyiz? E, WhatsApp mesajlarını bilmediğiniz kişilerden forwardlamayından tut da ekran görüntüsü almış şeyleri paylaşmamak gibi. E, Dijital araçların Amerika merkezli olması ve bunu ileride yaratabileceği konular bir tanesiydi. Fiziksel mesafelendirme, physical distancing ve social distancing. iki kavram. Fiziksel mesafelendirme, sosyal mesafelendirme. Bir sosyolog yazmış, sosyal mesafelendirme demek bizim şu anda konuşmuyor olmamız demek. Çünkü bu sosyal bir etkileşim. Aslında doğru tabir fiziksel mesafelendirme. Hani kendi dünyamızda da bunu daha doğru kullanmaya başlayabiliriz etrafında bir şeyler olabilir. Ee, Sağlığa nasıl dikkat etmek gerekiyor? Sağlık kavramının hayatımızda değişmesi yani işte sinir bozucu veganlar diye bir min var ya böyle yani sinir bozucu vegan seviyesinde olmadan ama gerçekten kendimizi daha işte et beslenmemizi besin şeyimizi yeni bir fetiş konusuna geliyor yani sağlıklı beslenme fetişi konusu muhtemelen artacak dünyada bağışıklık sistemi arttıran şeyler konusu artacak muhtemelen. Ee, bu nasıl bizi etkiler, onu konuşmak. Bir de belki son ama en önemli konu, hatta Scott Kelly tarafında bağlarız dediğim şey oydu, konuşamadık ama gene konuşabilirizlerdi. Adam da şey diyor, günlük rutin diyor. Yani e, aslında insanı e, seyin tutan, aklını bir arada tutan şey rutin. Yani i̇şe gitmek de evet ama işe gitmenin fiziksel olarak sokağa çıkmak, insanlarla şey yapmak tarafı var ama daha büyük bir tarafı da rutin. Rutin olduğu için çalışıyor her sabah. etrafında bu durumdan en az etkilendiğini gördüğüm kişinin ben olmasının tek sebebi bu. Eh, Çünkü evet, yani bir, bir rutin. kendi kendime rutinlerim var zaten. Yani ben, ben o rutinleri takip edebiliyorum evde ya da dışarıda ya da başka yerde ve bir kötü hissetmiyorum. Evet, Çünkü evet. ben bir şey yapıyorum yani anladın mı? Çünkü insanlar işe gitmeyi ve bir işe sahip olmayı o kadar üstlerine benlik olarak yiyorlar ki... Şu anda ona ulaşamamaları aslında benlikleriyle aralarında bir mesafe girmesi anlamına geliyor. Bir benlik krizi yaşıyorlar. Kriz önce yaşamaya da devam edecekler. Yani. Çok büyük insan bu krizi yaşayacak önümüzdeki dönemlerde ne yazık ki. O yüzden şey gibi yani hamuru masanın üstüne serersen o böyle yayılır ya. Hatta akar falan zaman da öyle bir şey. Yani sınırsız zaman. Dağılıyorsun, zorlaşıyor yani özellikle Değil evden O yüzden ben, ben fazla konuştuk biz bu. Parçalar koymak, kutular koymak ve zamanını ve hayatını şekillendirmek lazım. Yani hafta sonu ayrı olmalı, hafta arası ayrı olmalı. Uğraştığın işler, başlangıç saati, ilk ara, öğlen arası, işin bittiği saat, iş bitti, içeride televizyon, oyun, dolaşma olduğu saat falan ee, bu, bu konuyu konuşabiliriz. Çok uzatmayayım, yani konuşabileceğimiz aslında çok fazla konu var. Bu konularla ilgili ben çok merak ediyorum gerçekten sizin fikrinizi almayı. Keyifli tartışmalar oluyor. Burada sonlandırabiliriz istiyorsanız bir sonrakilerde görüşürüz diyelim yani.